Allah Allah, adam adam. Kalkıma! Kalkıma! Ya başlar iyi ya. Vallahi. Abi Ösak bu adam. Şimdi... Kız bunu kızın görür lan burada kızın Adamın hakları çatı biliyor musun? İşte yok bu nasıl adı? Bu zaman adı, yani Almanya'da bir şey diye mi? Almanya bu adı. Milletimiz gelir gelir gelir gelini yapar deriz. Alplerin şeyi seferzat olsa, millet seyredir o yani da. Başardı mı sen? Başardı mı sen? Başardı var mı? Başardı var mı? Başardı var mı? Başardı var mı? Başardı var mı? Başardı var mı? Başardı var mı? Başardı var mı? Başardı var mı? Başardı mı? Başardı var mı? Başardı var mı? Çekim Çapacağım Bilmiyorum. Çapacağım Bilmiyorum. Şey Mıslak, seyahat, Çok kim faslını mı tren var da bak? Ne yapacağız? Araba, arabaya ver lan. Araba, arabaya ver lan. Ne yapacağız? Bolakar be. Böyle karı her yerde var. Böyle karı yok. <gülüyor> yok böyle karı. böyle karı hayatım yoksa. Böyle böyle karı yok ama. Hiç. Yok abi yok böyle Ne alıyor? İçinize çoban. Aşağı argo kimse yok burada. Sana komici göster. Reis abi. içeride. <gülüyor> ben varım başta çoban. Abi 9 sene hayvancılık yaptım ben. Yakup. 40 tane karı var. Çoban alıyorlardı akşam. <gülüyor> Dün hemen gidelim. Hemen gidelim, <gülüyor> hemen gidelim. Daha sonra yollanmadı kimseler. Bir otobüse bindik, <gülüyor> çoban arıyorlar. Tamam çoban, son parası var mısın sana? Videoyu çektiğinde şey yapalım. Ama teke kokacak diyorlar. Oğlum koku mu kaldı ben? 27 sene önce o olsaydın, o kadar teke meke. Çünkü biz çocukluğumuza böyle o şekilde yetiştirdiğimiz için Vallahi tekek okuması olmaz dedim. Evet. Vallahi kekeme kekokusu kokusu... Arkada ya. var tekek korkan geçler var canım. Şey ki, o olabilir. değil ben 10 tane koyun alayım dedim. <gülüyor> Koyunla nerede bir saat yatayım ondan sonra gelebilirim dedim. Olmaz, <gülüyor> olmaz ya. Olmaz. Çoban düğük kokacak tabii ya. Ya ne ya? İsme beşinci açtım. daha çok. Hafına açayım. Biz Kuşun'daydık bir akşam mı? E. Ne var ya? Ne var yani. ya? Merkezde mi? Merkezde mi? kaçtınız ya. Ahmet abi kaçmaz ya. gitti kerata. Sobalarını yapıp sigaret etti. Özel. Hamam abi. da. Orada yerimize geldik. Neyle gittiniz hamam? Babam geldiydi özel işe. Otobüste mi? Otobüste mi? Şimdi ızgaz dağında onlar. He. Serkan Ağz, kimin oğlusunuz? Çetin'in mi Kadir'in mi? Babam benim babam fazla tanımazsınız zaten. He. Çıkmazsanız. Hakan Çetin'in oğlum? Bir onu tanıyordun yani. Ben Nuri'ni anayım babam köküzüme çalışmak işte fazla piyasa çıkmadı. Onun oğlu işte Pegasus'tan ya gelmiştir de fazla gelmez. Güzel. Anıyı unuturuz sizin elinize. Arabada. Evet. Vay ki tip abi oluyor orada. 66'lı şey de orada. Kim? Kaptan bu ya. ya ben diyor buraya koydum bunu diyor. O diyor yok. Onu da birisi abi eve götürmüş. Kim hatırlamaz çalarlardı. dağında onlar. Dağdalar onlar. He. Ne, ne yapıyorsunuz adam? Hep kesirlerdi. Uçuyorlar. Orada şimdi kayak yapıyorlar. Burada öyle bayanlar var ya. Hep bayanlar, 40, 40 bayan abi, ee... erkek yok. Allah Allah. Oo. Oo. Başım Sen biz oraya gitsene. İşte dedim <gülüyor> ya abi, teke <gülüyor> <Tekin> kokan <gülüyor> arıyorlar. Teke kokan arıyor, yok bu çabam diyor. Çobanı gördü el salıyor, öpedik gördü, Ço çoban da şaşırmıştır <gülüyor> Allah bin... adı bir rokasından akşama kadar. <gülüyor> <gülüyor> biz bindik arabaya, siz diyor, pembe tezkere aldınız o Ben dedim aşağıya iniyorum dedim ya. Örneğin <gülüyor> de bize de... Ben benimle biz kağıdı vereceğiz size. <gülüyor> de. Ben dedim iniyom aşağıya ne pembe <gülüyor> düşündüm ya. <gülüyor> ben dedim şuradan 10 tane koyun alayım dedim. Bövbe. Aralarında bir saatte teyit dedim, geleyim. Ha, ben kokarım o dedim. Ara dedim <gülüyor> diyelim. Ara böyle sürtünürüm dedim, o kokar <gülüyor> Bu kavga açıksa duracak Bak şey de. Şeyini getirecek diyor. Hasırını da getirecek diyor. Yanında diyor. <gülüyor> keçeği mi? <gülüyor> keçeği keçeyi. Ee, Yatıracaksın ee. şey <gülüyor> anneciğim. Ya. <gülüyor> Oooo. işi biliyor. Doğru, sen de çekiyorsun ama Hep alıyorsun bizi. Yani, yani, Şeylerimizi. Bak, bak sesleri alıyor şey yapmadan. Yok çek. ya onu şey yapar. Onlar şey yapar. Onlara ya. Müzik koyar ha. Şöyle. Ya söyle. Abi, şey, müzikle beraber iyi gider. Evet. Ama şeyi anlamda söylemediğin için evet. son üzülmedim. Oğlum siz de konuşuyoruz, konuşun sonra korkuyoruz lan <gülüyor> anasını satayım. Ne konuşmam lan Yok şey. Bak, bak, bak. ben iş ben yorum yapıyorum izliyor ya Kalbimde tutuyorum Fın ben. Hadi. bak gözlü abi çekiyor. Yola bakalım geçebilecek miyiz abi? Tamam bir bakalım herkes bizeyse. O ben televizyonda sorayım mı istiyorsun orada fındık fıstık var. Orada var leblebici. Leblebici. Yok genelde buradaki arkadaşlar ücretsiz veriyorlar. O yüzden buna yeterize geliyorlar. <gülüyor> Sağdık numara abi. Evet. <gülüyor> Sağdık abi. Abi bir, <gülüyor> bir, <gülüyor> bir alana iki bedava var ya. Bir, <gülüyor> bir alana iki <gülüyor>